Selamlar arkadaşlar. Final'da hoş geldiniz. Bugün 3 Türk birleşip Eco e-spor oynayacağız abiler. Eco oynuyoruz. Uzay futbolu bir dev. Burada tanıştırayım. Eee İsimleri. Evet. Tepic abi Ares abi, Ares abiyle ile Tepic Ares kardeşim. Evet. Eren abi. Eren ne? Ahmet, Ahmet Tutunun tutunun bana. Ben uçtum Ben tuttum O çaktım yerleri Ama değil Sıkıntı <gülüyor> değil Yes <gülüyor> Yalnız hemen başladı ikiye gelin istiyorsanız İkiden fırlatalım kendimizi Ben tutmuyorum Bir kişi geride kalsın ama Top onlardan başlayacak Fırlat! Fırlat! Fırlat! Ama harika. harika! Harika! Aldım! Topu aldım! Harika! <gülüyor> Abi harika ya Ama baya... Baya şey oynuyor Tutunalım sana Direkt ben fırlatır fırlatmaz kendinizi fırlatın hızlı başlangıç yapalım abiler. En arkadaki kendine en son fırlatacak. Herkes evet. bir kişi etir, herkes birine tutunacak. Bana bir kişi tutunsun. Tamam. Fırlat abi. Oo o o o o yumruk yedim. Tamam. tamam. Şey yapma. Alıyorum. Aga be adam koruma yaptı direkt At at at at! Ataydın keşke! <gülüyor> ah! Adam! Adam attı hani! <gülüyor> Aga be! Kötü oldu bu. Öyle <gülüyor> <yapıyor>. <gülüyor> Beyler ortadan gideceğiz. Ee, ortada bizde başlayacak. Topu ben alayım. Biriniz sağ biriniz sola gitsin. Ya sağa ya sola atacağım. Ama ileri gidin gidebildiğiniz kadar. Tamam. Ben Tamamdır. Hanginiz sağ gidecek hanginiz sol gidecek? Ben sağ. Thunder, Benden fırlatın gene kendinizi. Bana tutun bana tutun. Diğer türlü hızlı gidemezsin. Fırlat abi kendini ya Fırlattım adamların yerine gittirim Pas attım attım Harika abi Harika Arkadaşlar dipnot geçebilir miyim? Attım abi tut ee, Harikasın DLC'yi açtı denedim şimdi DLC'yi açmayı da Aa süper abi <gülüyor> ya bu tekrar beni tutorial'ı attı. Neyse yapıp biliyorum ben de hemen. Tamamdır evet. abi. Bu arada arkadaşlar, Doğa abi de indiriyor. Bir sonraki turda 4'e 4 atacağız. Attım. Aynen öyle. Harikasın da hepimiz güzel. burada kalmışız. Basarı basarı arkanda. Eyop'un oyunatiği. Ah be. <gülüyor> <gülüyor> Al abi. Oh. Ah! Aa! Oh. Aldı benden topu. of Hayır. <gülüyor> Gerçekten mi? Gerçekten mi? Bala bak. Abi bala bak. Abi. Arkadaşlar uzaktan atmanıza göre fazla puan veriyor. Abiler gene ileri gidin Ben pas atacağım. Ben ben Tamamdır. Fırlat abi. De sen ileri gitseydin keşke. Topu tutarsan ileri gidemezsin. Abi keşke topu almasaydı. Topu alan ileri gidemiyor. <gülüyor> Geldim bu arada ne durum? Eee ilerliyoruz. Tamam, ben Vurdum bir tanesine. Harika. Abi sen al ben ileri doğru gideceğim. Gidemiyorum. Tamamdır. Şirin... <gülüyor> Adana'da. Tamamdır. İleri, ileri git abi. Fırlat dediğimde fırlat. Rahat, fırlat, fırlat! fırlat Çok iyi İkisi yok şu an. Attım. Harika! Harika. Harika. Harika. Harika. 6, 6. harika, altı altı. Altı altı, altı. harika. Efendim? Ben şey yapayım abi. E pasmasa giremeyeyim. Ben diğer adamları şey yapayım bak hepsi alayım. Tamamdır abi. Tamamdır. Ben ileriye pas atacağım. Tamam mı? Tamamdır. Top onlardan başlayacak. Tamamdır. Doğru var hayır. Hayır. Fırlat abi. Yetişemedim mi? Yetişemedin mi? 30 saniye yetişedim. Sen çekini aldım. Eyvallah. Oh. Yetişemedim. Ağır. Yapma Hattı. be! Gözümün önünde attı. Şansı çok, çok ya. ya, çok, çok Beyler ortadan Hı gideceğiz Top bizden başlayacak. Çok hızlı gol atmamız lazım. Tamam. <gülüyor> Başarabiliriz. Yani. Ee, beyler e, top bizim orada başlayacak. Topu alan kişi kendini ileri itemediğinden topu bana bırakın. Ben direk pas atacağım ileri. Sen adamları şey yapacaksın galiba. E, abi Hayır. sen de ileri git. Eee pas atacağım abi direkt. Alo, alo. Fırlat abi. Harika, harika, harika. muhteşem. Tutabilirsem. Tutabilir. Harika. İşte bu. Her şeyi sefer getirdim oradaki roblaya. Güzel, süper. <gülüyor> kaç kaç ııı ee, 9-8 abiler Şu... aa biz 8 mişiyiz abiler bir gol atmamız lazım yoksa yeniliyoruz 2-2-2 <gülüyor> seri 2 gelin direkt adamların üzerine gideceğiz diğer türlü alamayız zaman daraldı tamam. Tevfik abi sen birini standlarsan topu tutanı diğerlerini biz almaya çalışalım tamam fırlat abi fırlat, fırlat. Çok güzel, güzel gidiyorum. Güzel. of adam. Tamamdır. Sıkıntı yok. Geriye doğru attım. Tamam, ben alacağım. Onu. Hadi. Harika, rahat gidin, rahat, rahat gitseydiniz. Tamam, bir kişi geride kalırsa Aa, tamam. sıkıntı yok. Şu an adamların yerinde. Dütdüttt Afer vurdum Benimden aldım İki kişi kal sadece önünde Tamam Eveeettt Tamamdır rat rat git Rat rat git Fırlat Evet süper süper git abi gelmiyor Adam gelmiyor ben arkasındayım Rat rat git Rat rat git Rat rat git <gülüyor> Git gelik. Gittim düz git. Dümdüz git. düz dümdüz git. Abi fırlat fırlat süre bitiyor. Fırlat. Şey gelmiyor. kişi şey gelmiyor. Oradan fırlatamazsın. Oraya çarpıyor. Aga be. Üstten at lazım. gitar çalıyor şey Aga be. Üzdü. İki... 2'den başlayalım abi. Ortada ortada olacak. Hello. Ee, ortadan başlıyor hep oyunun ilk başında abi. Top. Hıhı tamam. Evet abiler, ikinci elde karşınızdayız. Bu sefer takımımızda yabancı bir arkadaş da var. Hello man. Hey. Hey. Nasıl <gülüyor> evet <arkadaşlar>, heyecanlı <gülüyor> Aynen öyle. maçta Bu sefer kazanmaya çalışacağız. Evet, bu sefer olacak inanıyorum ben. Let's go. One. Fırlat abi direkt. Harika. Fırlat patsat. Abi keşke pas atsaydın aldığında. No, don't don't no no you're bro you are shit you are shit i am streaming this game have, <laughs> i will report you, you. <laughs> <throw that>. Ortadan abi, orta, ortada e, gol yersek hep birini oradan abi. Ben alacağım, size pas atacağım. Gene aynı şekilde abi, sen birini bloklarsın. Hello. I will pass you, okay? I will pass you. Go to left way. Harika, harika, harika! Yes! Yes! fırlatın abi harika aldım aldım ileri adam kendini abi no no no no, no, no, no, no, no. tam ileri atın ileri atın harika abi Ah, atamalım. Go fast. Ah. No. No. Harikasın abi oh. AT! <gülüyor> oh. Harika harika Devam et, devam et <gülüyor> At abi, harikasın Hakan'da harikasın abi, çok güzel gönderdin. Hadi, hadi bey. <gülüyor> A biri taldı. Ah, atamadım. Atarken aldı ben! Kaledeyim, kaledeyim. Yapma be, yapma be. Agabe süremiz bitti ya abe Agabe olsa gol atıyormuşuz olsa gol atıyormuşuz Evet arkadaşlar son bir maçla daha karşınızdayız. Bu defa, bu defa kazanacağız. Doğa abi maalesef gelemedi. Bir tutorial maçı önden atması gerekiyormuş. Bir sonraki maçlarımızda ama muhakkak Doğa abi de yanımızda olur. Fırlat abi. Hayır. Çaktım şey. şeye. Bariyer'e bari Bariyer'e Ah! Ah! Ah! Kim oldu benden? Dilerim. Özür dilerim. Oğlum almayaydın. Çok iyi gidiyordum. Şey haçek şey, ismi şey yok karaküre şey. abi <gülüyor> adamın konu sesine geldi ya sesini değiştirmiş. Ah! Oh, vurdular! Abiler birini çalımladık Diğeri durdu Attım abi geriye doğru <gülüyor> Tamada kalesi stalladı arkadaşlar bu şekilde başınıza kalkan alınca vururlarsa kendilerini stanlar. <gülüyor> git abi. Gidiyorum. Git git git çalım yap çalım yap. At at. <gülüyor> yes! <gülüyor> yes. <gülüyor> Fırlatın abi. Ah be nasıl baktı bu kadar kötü. <gülüyor> evet. <gülüyor> ah be. ben? Harika. Evet. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Ben de ikinci golümü attım. <gülüyor> ah! E, Aa, adım, Biliyorum. Adım, adım. Biliyorum. Harika. Fırlat! Fırlat! Fırlat! Adam throw diyor. diyo! Aynen. Ağabeler bende! Attım! Harika! Yanındayım! Harikasın! Harikasın! Ağabeler attım kötü pastan dolayı çok özür dilerim. Biraz aşağıdan göndereyim dedim. Çok aşağıdan gitti galiba. Okay. Ben, ben Ha, açaydın onu keşke. Bizim takımın da duymuyor. Of. Harika. Pat <gülüyor> Pas attım abiler. Oha süper attım. Alcam sana gelen adamı standladım. Rahat rahat git abi, rahat rahat git. Passat. Passat. Tamam atma atma, atma atma. Ah be. Giz, Giz. Eğer yes get i be neat ah oh get up guys oh get fuck get the love yeah, oh. oh. uh, <laughs> <gist>. oh. oh. <laughs> way yeah, Attım attım abi devam edeydin Harika git git git git git devam et devam et devam et Harikasın harikasın Aldım kazandık kazandık karşılıklı kazandık oyun bizim Fırlat fırlat bir de gol atabiliyor musun bakalım işte olay budur, olay budur. Süre olmasa daha da kazanıyormuşuz. Yolun <gülüyor> <O Arabic. gülüyor> <gülüyor> şey, şey <gülüyor> Harika. Yolun <Gülüyor> <gülüyor> final MVP! <gülüyor> hey guys, I am streaming this game from YouTube. <gülüyor> Okey. Yeah, I'm <gülüyor> Okay. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için gerçekten teşekkürler. Umarım bir sonrakine daha dolu bir maç olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <gülüyor>